Bu videoda paralaksın yani ıraklık açısının ne olduğunu açıklamak ve nispeten yakın yıldızların gözleminde ıraklık açısının nasıl kullanılacağını göstermek istiyorum. Bir sonraki videoda ise bu yakın yıldızların ıraklık açılarının dünyaya olan uzaklıklarını tespit etmekte nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılacağını işleyeceğiz. Özünde ıraklık açısı, bakış açısına göre bir şeyin konumundaki belirgin değişikliktir. Eğer bunu denerseniz, mesela bir arabaya falan bakarsanız, Size göre çeşitli uzaklıktaki şeylerin birbirleriyle göreceli olarak hareket ettiklerini görürsünüz. Mesela şu anda bilgisayar monitörüne bakıyorum ve eğer kafamı sallarsam bilgisayar monitörünün arkasındaki duvara göre göreceli hareket ettiğini görürüm. O zaman yıldızlara bakarkenki ıraklık açısını düşünelim. Buraya güneşi çizeyim. Buraya da güneşin yörüngesindeki bir yerlerdeki dünyayı çizelim. Tabi burada güneş sistemine tepeden bakıyormuşuz gibi davranacağız. Yani dünya bu yönde hareket ediyor olacak. Ve diyelim ki gözlemlemek istediğimiz yıldız da burada. Tabi ki bu gerçek bir ölçekte de değil. Şimdi yapacağımız şey dünyanın güneş yörüngesinde atacağı turdan bir günü yani yılın bir gününü beklemek. O günün tam şafağında dünyanın üzerinde şurada kolaylık olması açısından Ekvator'da oturuyoruz. Ve bu yıldız da aşağı yukarı güneş sistemimizin doğrultusunda diyelim. İşte tam burada. Ekvatorda oturuyoruz ve tam şafak vaktinde tam güneşin ilk ışıkları bize ulaşmaya başladığında güneş dünyanın bu tarafını aydınlatıyor. Ve ilk ışıklar bize ulaşmaya başladığında tam yukarıya doğru bakıyoruz. O zaman güneşin ilk ışıklarında tam yukarı baktığımda bu yöne bakıyor olurum. Şimdi bu baktığım yön olsun diyelim. Karıştırmayın, bu başka şema, belki şuraya çizsem daha iyi olacak. Geceliğin gökyüzü böyle görünüyor diyelim. Güneş tam o sırada ufuktan yükselmeye başlıyor. Tam yukarı doğru bakarsam, bu yöne bakıyorum demektir. Peki, bu yıldız yukarı yöne göre ne tarafta olacaktır? Tam yukarısı bu şekilde olacak. Güneş de buraya çizdiğim gibi, tam solumda, ufukta yükselmeye başlamış olacak. Bu yıldızın tam yukarı yöne göre konumu da sola doğru bir açıda, yani burada olacaktır. Tabii bu yıldız görüntüde bu kadar büyük olmayacak ama buradan konuyu kavrayabilirsiniz. Belki böyle biraz daha küçük çizersem daha iyi olabilir. Evet, dolayısıyla burada bir açı olacaktır. Bu açı artık kaç derece ise, teta deyip geçelim, buradaki açıyla aynı olacaktır. Tabi burada açıdan bahsettiğimde ufuğun bir tarafından diğer tarafına ölçerseniz dünyanın çevresinin yarısını almış olursunuz ve bu 180 derece olur. Bu yüzden de bu açının ne olduğunu buradan ölçebilirsiniz. Şimdi diyelim ki 6 ay bekledik. 6 ay sonra güneşin bu tarafında olacağız. Güneşle dünya arasındaki mesafenin yine bir astronomik birim civarında olacağını tahmin ediyorum. Şimdi ne olacak? dünyanın bu yönde döndüğünü ve güneşin dünyanın bu tarafını aydınlattığını unutmayalım. Eğer tam ekvatorda burada oturuyorsak, tam gün batımını beklersek ve güneşin son ışıklarının kaybolmaya başladığı anda tam yukarı doğru bakarsak, 6 ay sonra bu yıldız tam yukarı yönüne göre nerede olacak? Sağ tarafta olacak. Eğer bu 6 ay sonraki görüş alanımızsa güneş ufkun tam sağımızdaki tarafından batıyor olacak ve tam yukarı doğru bakarsak bu yıldız da sağ tarafta olacaktır. Şimdi burada ne oldu? Görünüşe göre dünyanın pozisyonu ve gözlem yaptığımız günlere tam yukarı yönünün evrene aynı açıyla bakacak şekilde ayarlarsak bu yıldızın konumu değişmiş olacaktır. Buna yaz ortası, buna da kış ortası diyelim. İlla böyle olmak zorunda değil, aralarında 6 ay olan herhangi birer tarih olabilirler. İşte yazın bu yıldız burada, kışın da burada olacaktır. Genel olarak birçok yıldızın özellikle güneş sistemiyle aynı doğrultuda olan yıldızların, yılda merkeze aşağı yukarı maksimum uzaklıkta bulunduğu iki noktasını bulabilirsiniz. Bu iki nokta, bu iki tarih en çok ilgilenmek istediğiniz tarihler olacaktır. Çünkü bu açıyı ölçmenin de en ilginç tarihleri bunlardır. Burada şu konuyu açıklığa kavuşturayım. Bu açıyla buradaki açı birbirinin aynı olacaktır. Simetrik olduğunu görebilirsiniz. Yani buradaki açı kaç olursa olsun burada bir ikiz kenar üçgen olacaktır. Dolayısıyla burası ve burası arasındaki uzaklık neyse burası ile burası arasındaki uzaklık da aynı olacaktır. Aynı şekilde bu açıyla bu açıda eşit olacaktır. Bu açıları yani herhangi birine veya hepsini isabetli bir şekilde ölçebiliyorsak ve bu açıda, bu açıda teta ise buradaki fark 2 tetadır. Dolayısıyla bir seçenek şu. Eğer sayılarınızın yeterince isabetli olmasını istiyorsanız merkez etrafındaki toplam farkı ölçer ve ikiye bölersiniz. Diğer seçenek ise ve gelecek videoda bu iki seçenekten bahsedeceğim. Diğer seçenekse eğer buradaki belirgin farkı ölçebiliyorsanız, bu veriyi yıldızın bize olan uzaklığını bulmak konusunda kullanabilirsiniz.